Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte 30 gün boyunca her gün almış olduğum soğuk duş hayatımı nasıl etkiledi bunlardan bahsedeceğim. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi veya tecrübelerinizi de aşağıya yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Yurt dışındaki içerik üreticilerin yapmış olduğu bir içerik vardı, 30 gün boyunca soğuk duş almak hayatımı nasıl değiştirdi diye. Ben de onlardan esinlenerek ve bazı Türkçe kaynakları da okuyarak bu şeyi yapma kararı aldım ve 30 gün boyunca her gün soğuk duş aldım. Peki bu hayatımı nasıl değiştirdi? Hadi dilerseniz bunlardan bahsedelim. İlk olarak sabahları uyanır uyanmaz almış olduğum soğuk duş, gün içerisinde enerjimi daha kontrollü harcamama sebep oldu. Yani atıyorum sabah 8'de uyandıysam saat 2 gibi benim hiçbir enerjim kalmıyordu, bir uyku hali geliyordu. Fakat 8'de uyanır uyanmaz almış olduğum kahvaltıdan önce almış olduğum soğuk duş, gün içerisinde daha az yorulmama ve daha çok zinde olmama vesile oldu. İkinci olarak cildimde inanılmaz değişimleri gözlemledim. Bu ne demek oluyor? Benim cildim oldukça soluk bir ciltti ve aynı zamanda da cildimde bazı lekelenmeler vardı ve 30 gün boyunca almış olduğum soğuk duşun sonrasında 30. günde gözlemlemiş olduğum kadarıyla cildime bir canlılık geldi ek olarak da cildimdeki o ufak tefek lekeler tamamen kayboldu 3. olarak mükemmel derecede bir özgüven sağlıyor sizlere gün içerisindeki işlerinizi daha rahat halletmenize sebep oluyor veya gün içerisinde o büyük bir iş yükünüz varsa eğer Bunları gözünüzde büyütmeden daha bir canlı şekilde bunları halledebiliyorsunuz. Belki de en önemli bana sağladığı fayda bu oldu. Çünkü ben reklam tasarım gibi işler yürüttüğüm için veya video montajı yaptığım için sık sık çeşitli firmalara seslendirmeler yaptığım için Gün içerisinde oldukça yoruluyordum sürekli bilgisayar karşısında tek tek görüntüleri seçmek beni çok yoruyordu. Fakat soğuk duş aldıktan sonra sabahları ve kahvaltı yaptıktan sonra işime başladığım zaman daha az yorulmaya ve gerçekten daha dikkatli olduğumu gözlemledim. Bunu kesinlikle öneriyorum sizlere eğer gün içerisinde çok konsantrasyon bozukluğu yaşıyorsanız veya sınava hazırlanıyorsanız her gün sabah uyandığınızda veya ders çalışmadan önce... Buz gibi bir suyun altına kendinizi sokun ve ciddi anlamda farkı gözlemleyeceksiniz. Dördüncü olarak büyük bir özgüvene sahip olabiliyorsunuz. Bu özgüven ne oluyor? Atıyorum derslere katılamıyorsanız veya karşınızdan gelen bir insanla konuşma güçlüğü çekiyorsanız, kelimeleri anında bulamıyorsanız, akıcı bir şekilde konuşamıyorsanız soğuk duşun, çok büyük faydasını gördüm ben bu konuda. Tabii bu konuyu geliştirmeniz için diksiyon ve çeşitli kitapları da okumanız gerekiyor. Sürekli kitap okumanız gerekiyor. Ama ağırlıklı olarak soğuk duş bu yapacağınız adımlara bir nevi destek sağlıyor diyebilirim. Çok büyük faydasını gördüm ben bu konuda soğuk duş almanın. Beşinci olarak da eğer spor yapan birisiyseniz... Atıyorum evde veya spor salonuna gidiyor olabilirsiniz. Spordan hemen sonra alacağınız soğuk duş kaslarınıza mükemmel derecede fayda sağlıyor. Daha kolay kas yapmanıza vesile oluyor ve vücudunuzdaki o gereksiz yağların yakımını biraz hızlandırıyor diyebilirim. Eğer düzenli olarak spor yapıyorsanız soğuk duş almanızı bu sebeple tavsiye ediyorum. Altıncı olarak eğer benim gibi eskiden sürekli sıcak duş alıyorsanız veya sıcak demeyelim de ılık bir duş alıyorsanız bu sizi gün içerisinde çok mayıştırıyor veya uykudan önce aldığınız ılık duş sizi çok kolay uyutuyor. Fakat soğuk duş aldığınızda daha bizinde oluyorsunuz, kolay kolay uyumuyorsunuz ve dikkat eksikliğiniz tamamen gideriliyor. Yani e, yoğun çalışan birisiyseniz veya uykunuzda düzensizlikler varsa Yine soğuk duş almanızı öneriyorum. Diğer bir maddemiz ise belki de bu saydığım maddeler arasında en önemli madde bu olacaktır. Eğer bir bağımlılığınız varsa sigarayı bırakmaya çalışıyorsanız ve sürekli beyniniz sizi sigara içmeye yönlendiriyorsa ne zaman bu istek geldiğinde bir soğuk duşun altına girdiğiniz takdirde bu istek tamamen kayboluyor arkadaşlar. Nedenini anlatayım sizlere kendimce nedenini anlatacağım. Siz bir anda soğuk duşun altına girerek kendinize bir şok etkisi yarattığınız zaman vücudunuz bu şok etkisiyle savaşmaya çalışıyor ve bu sebepten dolayı da beyniniz o bağımlılık ihtiyacını başka bir alana yönlendiriyor yani beyniniz o bağımlılığı unutuyor ne zaman ki bir şey yapmak istiyorsanız işte sigara içmek istiyorsanız veya şekeri bırakmaya çalışıyorsanız ve sürekli bir şeker tüketme isteği varsa festo tüketme isteğiniz varsa eğer ne zaman bu isteğiniz geldiğinde kendinizi soğuk düşün altına bıraktığınız zaman ciddi anlamda bu isteğinizin kaybolduğunu göreceksiniz. Bir diğer önemli maddemiz ise erkeklerde testosteron hormonunun salgılanmasını büyük ölçüde etkiliyor. Bildiğiniz üzere testosteron hormonu erkeklik hormonu olarak biliniyor. Bu ses tonunuzu, konuşmanızı veya göz kontağınızı çok büyük derecede etkileyen bir hormon. Eğer düzenli olarak soğuk duş alırsanız eğer bu eksikliklerinizin giderildiğini tamamen göreceksiniz daha etkili konuşabilecek, ses tonunuzu daha iyi ayarlayabileceksiniz. Bunlar 30 günde olacak şeyler değil tabii ki. Bu soğuk duş alayım sesim kalınlaşsın da demiyorum. Sadece bir araç olarak kullanın bu soğuk duş olayını ve ciddi anlamda da faydasını göreceğinize inancım tam. Özellikle yurt dışındaki içerik üreticiler YouTube'a video yükleyen kişiler bu challenge'ı yapmış ve ciddi anlamda da faydalarını görmüş. Mesela sakalı çıkmayan bir adamın 30 gün sonra sakalı çıkmaya başlamış Veya anksiyete bozukluğu olan bir kadının erkeğin 30 gün boyunca almış olduğu soğuk düş sonrasında anksiyetesini Önemli derecede kontrol altında tutmayı başarabilmiş Sizleri de bu doğrultuda Soğuk düş almanızı öneriyorum Kesinlikle faydalı bir olay diyebilirim Eğer bu videonun şu ana kadar olan bölümünü izlediysen eğer senden bir ricam var bu rica ne olacak hemen bu videoyu izledikten sonra telefonunu bir kenara bırak veya bilgisayarını bir kenara bırak ve hemen kendini soğuk bir suyun altına bırak bugünden itibaren 30 gün boyunca soğuk duş almanı istiyorum senden fakat hiçbir şekilde eksik etme bu soğuk duş olayını ve 30 günden sonra eğer bugün başlayacaksan bu videonun altına bugün bu olaya başladım diye yorum at 30 gün sonra da Attığın yorumun altına yanıt ver ve bende şu değişiklikler oldu, gerçekten memnun kaldım veya e, şu kötü sonuçları elde ettim diye fikrini belirtebilirsin. Bu videoyu izleyen herkesin 30 gün boyunca kendisini soğuk duşun altına bırakmasını gerçekten istiyorum. Böyle bir şeyde vesile olmak beni çok çok mutlu eder. Ben bu saydığım maddelerin faydalarını sonuna kadar kendimde izlemledim. Ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Eğer buraya kadar izlediysen de senden ufak bir ricam var. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsan veya anlatım dilimi beğendiysen eğer aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerini ya da bana sormak istediğin sorular varsa eğer aşağıya yorum olarak bana iletmeni istiyorum senden. Açıklama kısmında Instagram adresim mevcut. Beni oradan da takip edebilirsin. Bir diğer e, videomuza dek kendine çok çok iyi bak. Dediğim gibi 30 gün challenge yaparsanız eğer aşağıya da bu izlenimlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyorum. Diğer abonelerimize de yardımcı olabiliriz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.